Bugün 19 Haziran 2022 Pazar güneş günündeyiz. Ay saat 02:01'de Balık burcuna geçecek. Gün genelinde ruh halimiz daha değişken ve kararsız olabilir. Sabah saatlerinde Balık burcundaki ay, İkizler burcundaki Merkür ile dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz bu saatlerde çevremizdeki kişilerle de iletişim sorunları yaşayabiliriz. İçinde bulunduğumuz durumları kişiselleştirmeden objektif yaklaşmakta fayda var İletişimde ve trafikte de dikkatli olmaya çalışalım bugün kova burcundaki Satürn'e boğa burcundaki Venüs arasındaki dik açı kesinleşecek İlişkilerimizdeki güven ve sadakat temalarını daha fazla sorgulayabilir değersizlik hissedebilir maddi konularda bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz gerek ilişkiler gerekse maddi konularda ciddi yaklaşımlar sorumluluklar öne çıkabilir Boğa burcundaki Venüs'ün balık burcundaki Neptünle yapacağı uyumlu görünüm, ilham ve yaratıcılığımızı güçlendirerek estetik ve sanatsal alanlarda kendimizi iyi ifade etmemizi de kolaylaştırabilir. Duygusal empati, anlayış artacağından ilişkilerimizdeki sorunları da daha rahat çözebiliriz. Maddi manevi bağışlama, af, yardımlaşma temaları da gözlenebilir.